Merhaba Açık Beyinler. Nasılsınız, iyi misiniz inşallah. Bir kez daha canlı olarak karşınızdayız demeyi çok isterdim ama siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen baya bir e, mobil olacağım. O yüzden bu sefer sevgili Hazal'la buluştuk. Önceden sizin için gönderdiğiniz o güzel sorulardan Hazal'ın başlıca yaptığı seçkilerden yola çıkarak bir soruyorum bandı çekelim dedik. Bu sefer band yayınıyla karşınızda olacağız. E, i̇nşallah bundan sonraki haftalarda tekrar canlı yayınlarımıza geri dönmeyi de planlıyoruz. Bugün o eğlenceli Efendim, katılımcı yorumlarını göremeyeceğim için ne kadar mahzun olsam da, olsun Hazar gene güzel sorular derlemiş. Nasılsın Hazar'cığım? İyiyim hocam. Hocam hemen şeyi de hatırlatalım. Bir sonraki hafta konuklarımızla döneceğiz. Hımm evet. Özel, doğru. evet soruyorum özel geliyor. Abi tabi doğum ile ee, ilgili. Evet. Ee, potansiyel anneler iyi izlersin. Tüyolar olacak. Özellikle potansiyel anneler ve aslında tüm kadınların izlemesi lazım Çünkü herkes bir anne. Aynen. yani aslında onda umutmamak lazım ve potansiyel babalar, potansiyel baba anneler, potansiyel ana anneler hepsini bekliyoruz. Çünkü bilmediğimiz şeyleri o yayında biraz daha sorgulayacağız ve farklı bir yerden sorgulayacağız ve konuklarımız da gelecek bu konu hakkında. İlginç bir yayın olacak bence. Ben şimdi heyecanlıyım. İnşallah hadi bakalım. Güzel bir şey olacak bence de. Neydi? Keşkesiz Doğum. Hocam evet Doğum Akademisi'nden gelecekler. Neşe hocamız ve Hakan hocamız bizimle birlikte olacak. Ee, daha önce biz, biz zaten bunu yapmamızın sebebini de hatırlatalım. Bir sezaryenli doğum mu, normal doğum mu diye bir sorumuzda keşkesiz doğumdan ve doğum akademisinden bahsetmiştik. Ee, ve ondan sonra bize çok fazla dönüş oldu. Buna değişikliklere dair, hani bilgi almaya dair bize hocalarımızdan rica ettik. Onlar da uygun gördüler. Bir aksilik olmaz ise bir sonraki hafta hep birlikte burada olacağız. İyi, bu hafta nelerimiz var Hazalcı'yım? Hocam bu hafta... Köple neler hafta. birlikte Aynen. Mailimize gelen soruları aldık. Ee, tekrar hatırlatmak istiyorum. maille gelen soruları tek tek kontrol ediyoruz. Eğer sorunuz cevaplanmıyorsa ya listededir, gelecektir sıra ya da biz daha önce tekrar etmişizdir bu soruyu. Bir ben de şey var, var, bir de şey var onu hatırlatayım. Ben özellikle bazı uzmanlık alanım olmayan soruları atlamamızı Hı. rica ediyorum. Çünkü aromaterapi hakkında, bioenerji hakkında... Kabir azabı hakkında vesaire hakkında sorular gelebiliyor. Ben o konuları bilmiyorum arkadaşlar. Ben nörobilim ve fizyolojiyle ilgileniyorum. Biraz da işte güncel yaşamla uğraşıyoruz. Dolayısıyla o bağlamda cevaplayabileceğimiz ya da üzerine konuşabileceğimiz şeyler ben biraz tercih ediyorum. Onu da buradan hemen söylemiş olalım. E, zaten birçoğuna da dediğim gibi meyler elimizden geldiğince ben dönüş yapmaya çalışıyorum tekrar eden olursa da. Hocamın dediği noktalarda da e, uzmana yönlendirecek bir şekilde tekrar lütfen bir uzmana danışın diye de hatırlatıyoruz hani bu bizim uzmanlık alanımız değil. Lütfen ama lütfen destek alın bu konularda diyoruz. O zaman hocam bu gündemin en tartışmalı şeylerinden biri olan mutluluk meselesi. Biliyorsunuz günümüz mutlu olma endeksli bir gün ve herkes mutlu olmak zorundaymış gibi. Mutluluk sadece hani gülümsemek, her anı dolu dolu yaşamak, hiç sanki durulmamakmış gibi gösterilen bugün de mutlulukla ilgili sorular da bol bol geliyor bu mutluluğun yarattığı, daha doğrusu mutluluğa zorlanma halinin yarattığı kaotik bir durum da var. Ee, onun için şöyle bir soru geldi hocam, biz de aldık, zaten mutluluk konusunda tartışıyoruz bol bol. Biz mi beyni mutlu ederiz yoksa beyin mi bizi mutlu eder? Ne enteresan, sizler bu videoyu izlerken tam 24 saat önce ben benzer bir konuda e, mutluluk Dünya Mutluluk Festivali'nde Doktor Zihni Sungur ve Doktor Ender Saraç'la beraber Gülferi Yıldırım moderatörünü bu konuda konuşmuş olacağız ki bu çekimden sonra ben o konuda konuşmaya gideceğim. Mutluluk ah mutluluk bu aralar bana <gülüyor> çok da soruluyor yani sanki mutluluğu böyle beyinsel meyinsel işleri bilenler çözebilirmiş gibi düşünülüyor zannedersem ama mutluluk o kadar kolay bir mevzu değil mutlu bu mutluluk. Yani sadece fizyolojik, bedensel ya da ne bileyim tıbbi konuları bilerek çözebileceğimiz bir mesele değil. Bunun en direkt kanıtı nedir? Yani eğer onları bilmekle mutlu olsaydı yeryüzündeki bütün doktorların ağzında çiçekle hoplaya gezmesi gerekirdi ama öyle olmuyor işler biliyorsunuz. Mutluluk biraz yaşam ile alakalı bir mesele. Ben beyin tarafından sıklıkla şunu anlatmaya çalıştım. Hep söyledim. Burada da bu soru vesilesini tekrarlayayım. Beynimizin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 ee, Victor Ananyasın vefat ettiği aydır. 41 yaşında dünyadan ayrıldı, vefat etti bizim yakın bir arkadaşımız, Buday Derneği'nin kurucusudur kendisi. Victor o kadar kısacık hayatı içerisinde sadece 20 sene kadar bir süreçte böyle işte ekolojik tarımdır, işte biyolojik aktivizmdir, mesela o tarz işlerle uğraştı. Hala aradan işte 10 seneden fazla zaman geçmiş olmasına rağmen ölümün üstünden Victor'un normal hayatında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 Ee, mutluluk meselesinde mesela antik Yunanlara gidersek, antik çağlara gidersek tanrı inancı ve talih inancı çok daha yüksek olduğundan kabul meselesi daha açık. İşte başımıza felaket geldi, tanrılar bize böyle istedi. Ee, açlık çekiyorum ama tanrının istediği bu, ben ilbet, elbet bir gün ödüllendirileceğim. Orta çağ geldiğimizde ise bu sefer talih meselesinden bütün bu olumsuzlukların, kötücüllerin her şeyi mesesi tanrıya bırakıldı.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 Ödevi yapmak zorunda hissettiğimiz için hocam bu kadar baskı var. Nasıl çocuklar eve gidince o ödevi yapmak istemiyorsa, biz de mutlu olmak için baskı altında kaldıkça mutlu olamıyoruz. Aynen. Bu ödev değil, bu bir erdem. <gülüyor> böyle düşünelim. Zaten. Ay içinde mutluluğa karşı varmış hocam. <gülüyor> evet, yani olmaya çalışmakla olunabilecek bir şey değil ki. Olmayı <gülüyor> bırakınca olabileceğin bir şey zaten. <gülüyor> yani günümüzün insanı işte bu otantik mutluluğu, ...tadamadığı için bindirilmiş mutluluğun peşinde koşmak zorunda hissediyor. Hı. Ve o dediğin ikilem çok fazla oluyor. Ha mutlu değilim Allah'ım kesin bende bir sorun var. Yani Hı. öyle bir şey yok. Rahat olun. Arada bir ağlayacaksınız, arada bir acı çekeceksiniz. Çekeceğiz, güleceğiz, Hı. coşacağız, Hı. sıkılacağız, depresyona gireceğiz, öforik hissedeceğiz. Yani bütün bunlar hayatın iniş çıkışları...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 Hayat bilgeliği bizde oluşabilsin. Hayat bilgeliği sadece işin tatlı kısmını yaşayarak olmaz. Tatlı'yı özellikle söylüyorum Ankara şivesi tatlı. Yani o tatlı kısmı sadece rüşvettir. Hayatın geri kalanı o sası olan ya da acı olan bölümleri olmadıktan sonra tatlıyla hayat geçmez yani. Sonra şeker hastası evet. olursunuz. Evet kısacası aslında benim de bütün bu toplamı derlersek bütün bu konuşmamızı evet. mutlu olmak için mutsuz olmayı da kabullenmek gerekiyor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 Ah ah bu insan. edebiyattan anlatılıyor en iyi zaten boşver. Evet bilim. hocam. Edebiyat Naltop. psikolojiden önce gidiyor her zaman. Çok hoşuma gider bu bilgide. Ve bu içer. Farkındalık hali çok güzel. Evet hocam devam ediyorum. Hadi bakalım. Ee, yine bu tarz bir soruma istersiniz. Biraz fizyolojik bilgi. Hayır artık böyle seçim yapabiliyoruz. Ortaya karışık ben biraz Tabii fıstıklarıyım hocam. falan. Güzel. Sen seç valla. O gelsin. zaman yine e, böyle... Fizyolojik kısımları olabilecek aynı zamanda hayata çok dokunacak, gündelik dilden bir soru geliyor. Hadi bakalım. Hocam bilgi ve sevgi paylaştıkça çoğalırken sıkıntılar neden paylaştıkça azalır? Vaa, wow. kim sormuş <gülüyor> bu soruyu ya? Çok iyi. Ee, Betül Hanım sormuş, Betül diye yazmış. <gülüyor> çok güzel. Soru. Vay arkadaş, şimdi. Hocam tam bizim mesleğin ifadesi. Bayıldım. <gülüyor> Ama gerçekten bunun üzerine düşünmek de lazım yani bu soru gerçekten yani sorunun kendisinde bir fark ediş var aslında ve hani ben sanki üzerinde düşünsem daha fazla fark edişler yaşayabilirmişim gibi gelen bir soru bak düşünerek işe konuşarak düşüneyim biraz mesela sevgi o iyi hisler mutluluk falan filan işte bunlar aslında diğer insanlarla paylaşımlarımızla alakalı bir şey. Yani büyük oranda biz yani tek başımıza bir dünyada yaşasak başka hiçbir insan olmasa zaten böyle hislerin nereden hissedeceğiz? En fazla karnımı doyurdum, tuvaletimi yaptım. Bu kadar yani başka bir şeyden onu hissedemezsin ama bu tarz olumlu hisleri diğer insanlarla beraber yaşayabiliyoruz ya da bilgi de öyle mesela yani hmm. e, yani bu dünyaya dair ben tek başıma ne öğrenebilirdim? İşte nörobilimcilerin, edebiyatçıların, onların bunların yazdığı şeyler olmasa, başkalarının anlattıkları olmasa, kendi gözlemim, kendi hayat sürem içerisinde ne kadar şey görebilirdim? Dolayısıyla bunlar aslında diğer insanlarla olan ilişkileri, ilişki biçimlerimizle e, zuhur eden şeyler, ortaya çıkan şeyler. Yani tek başımıza bize ait değil gibi gözüküyor. Ve o nedenle de Hani bu tarz olumlu şeyleri galiba ne kadar paylaşırsak o kadar amplifiye ediyoruz, arttırıyoruz. Hani bunların dolaşımdaki etkisini yükseltiyoruz belki de. Ve bu da bize zaten şeye dönüyor. Yani tekrar daha büyük artı değer, daha büyük bilgi, daha büyük sevinç bilmem ne olarak geri dönüyor gibi gözüküyor. Hocam düşünce fırtınasında şöyle bir şey de diyebilir miyiz? Ben de sizinle karşılıklı bir şey Bilgi ve sevgi paylaştıkça çoğalıyor. E, aslında sıkıntı da bilgi ve sevginin paylaşımınca çoğalması gibi oluyor. Yani sıkıntıyı paylaşacak birini bulduğumuz anda acaba sevgim yani bu duygumuza, bu negatif olan duyguya pozitif bir bildirim, destek alabildiğimiz için o sevgi aslında o sıkıntıyı da azaltıyor olabilir mi bir yandan? Şimdi benim soru ilk geldiğinde aslında aklıma gelen Hı. mekanizma pozitif duygulanımlar insanda açılım yaratan şeylerdir ve bu açılımlar başkasıyla paylaşıldığı zaman açılımların miktarı artar. Yani... O pozitif duyguların miktarı artıyor. Negatif duygulanımlar ise mesela sıkıntılar, üzüntüler ise insanı kapatıcı şeylerdir. İçine kapatır evet. ama paylaştığın zaman ona aslında onu hafifletecek, o kapanma halini azaltacak bir şey yapıyorsun. O enerjiyi dışarı doğru yönlendiriyorsun ve o yani ilk aklıma gelen mekanizma buydu. Zira mesela yani çalışmalardan da bildiğimiz bir şeyler var. Mesela bir insan üzgünse, işte, yas tutuyorsa, çok kederliyse bilmem ne. Ya birisiyle konuştuğunda ya böyle işte özellikle bir dostuyla, sevdiği birisiyle biraz zaman geçirdiğinde, sarıldığında, sırtını sıvazladığında işte beynindeki o teskin edici hormon kokteylinin arttığını ve beynin o insanı kederlendirici ya da öfkelendirici, korkutucu falan merkezlerinin faaliyetinin azaldığını görüyorsun. Yani bu insanın fabrika ayarlarının 3 numaralı ayarında işte o sosyal ilişkiler dediğim hikayenin ne kadar yapısal bir şey olduğunu anlatmak için çok kullandığım bir örnektir. Yani biz ancak ve ancak başka insanlar tarafından teskin edilebilen bir varlığız. Yani diğerleriyle aslında bakarsan süper bir organizma olarak yaşıyoruz duygusal olarak. Ya da yakın zamana kadar öyleydik diyelim. Şimdi çok özelliklerimiz fazla eee nasıl diyeyim biliyor bazen. Yani Hı -hı. Diyelim bu aramıza giriyor. kadar kullanamıyoruz Aha, hocam. Dijital imkanlarla falan biraz e, seyreldi o iş ama yani düşünün 100 sene, 200 sene önce insanların hani aralarına böyle teknolojilerin girmediği dönemlerde yalnız kalmak çok daha sorumlu ve belki öldürücü ama beraber olmak çok daha besleyici ve büyütücü bir şeydi. Şimdi insanın zaten bir e, popülasyon olarak yani işte süper organizma gibi düşünebileceğimiz birbirine bağlı bireylerden oluşan bir yapı olarak ilerleyebilmesi, sorun çözebilmesi daha müreffeh ya da doğru yaşayabilir bir hale gelmesi aslında aralarında pozitif paylaşımların artmasına ve negatif duyguların azaltılabilme becerisine bağlı. Şimdi bizim e, kültürel evrimimize baktığında bütün hikaye mesela cenaze törenleri, cenaze şeyleri Aa, daha e, gelenekleri daha genel olarak. Mesela bizim ülkemizde enteresan işte insanlar Kova kova yemek getiriyorlar mesela cenaze evine. O ev doluyor taşıyor bilmem ne. Neden yapıyoruz bunu? Şimdi o kayıp yaşayan insanlar, o kişiler aile, aile neyse, onların bir kere bir elden ayaktan düşme durumu var. Mesela yemek getirme çok sembolik bir şey. Onların hayatlarına devam etmeleri için artık bundan sonra yanlarında olduğunu göstermenin çok acayip bir yolu. Ve oradaki insanlarla fiziksel olarak beraber olmaya çalışmak, onların o anksiyetesini, gerginliğini, oldukça azaltan bir şey. Mesela geçenlerde bir arkadaşımız sormuştu işte ya yurt dışında genelde böyle e, hani birisini kaybeden insanların daha böyle kendi ailesi içinde işte e, hani kendileriyle baş başa kalması tercih ediliyor ama bizde cenaze evleri dolup taşıyor, herkes geliyor gidiyor falan filan. Ya bunun hangisi iyi diye sordu. Hangisi iyi diye bir şey yok. Her toplumun yok. geleneklerinde, yapısında seçilmiş yapılar var. Mesela orada da dikkat edin bir insanın tek başına bir kayıpla yüzleşmesini yani hiçbir toplum istemiyor baktığınızda. Ya kendi ailesiyle ya da aileyi daha büyük bir projeksiyonda algılayan topluluklar içinde mahallesiyle, eşi dostuyla bilmem nesiyle o süreci yaşamak. Bunlar bizi rahatlatıyor. Ve bizim mesela soru yorumda yaptığımız şey ne? Ya da bütün Açık Bey'in kanalında yaptığımız şey. Bir şey öğreniyoruz, bir heyecan basıyor. Ya bunu paylaşalım istiyoruz. Bunun mesela... Yani bizim kültürümüzde nasıl karşılıkları var? Aşure günü aşure yapıp konu komşuya dağıtmak aynı şey. Ya evde güzel bir şey yaptım ben al sen de ye sen de ye. Bu mesela bu paylaşım bizi kuvvetlendiriyor. Şimdi hep dedim ya daha önce yani ben sonuçta şarkı söyleyen bilmem ne medyada enteresan şeyler yapan bir insan dedim ben konuşuyorum senelerdir. Ya bu işte sokakta, televizyonda, orada burada ya da YouTube'da, şu anda bu arada YouTube'dan, televizyondan daha çok tanıyoruz onu söyleyeyim. Yani YouTube'da daha Hı. çok meşhur oluyoruz, pandemi dönemi nedeniyle. Ya sokakta tanıyan insanların tavırları bana çok ilginç geliyor. Akraba gibi davranıyorlar yani. Çünkü niye? Aslında biz haşureden ikram ediyoruz, burada yaptığımız şey yok. Ve insanlar da bu ikramı bir bağlılık vesilesi olarak görüyorlar. Şimdi bu tip hasletlerin, Arkadaşımızın sorusuyla çok yakından alakası var. Çok yakından yani hatırlatıcı olması açısından çok önemli. O sıkıntıyı paylaşarak azaltma ve neşeyi, artıyı, bilgiyi paylaşarak çoğaltma bizim evrimsel sosyal ayarlarımıza doğrudan bir gönderme. Aslında bize diyor ki yani bunları böyle yap. Hatırlattığı için çok teşekkür ederim. Bence çok güzel bir soru olmuş. Yani bunun üzerine valla düşünürse bir kitap böyle <gülüyor> yazılır yani hakikaten çok iyi. Hocam bu arada bu cenaze meselesiyle alakalı ben bir ufak anekdot bırakmak istiyorum. Ee, cenaze meselesi özellikle bizim kültürümüzde biliyorsunuz ki önemli bir süreç. Ve aslında yasın tamamlanabilmesi için de çok önemli bir süreç. Çünkü orada o sıkıntının, o acının paylaşılma hali var. Ve vedalaşma hali var. Oralar başka. Ama bizim kültürel kısmına baktığımızda e, özellikle bu, mesela bu Covid'de o en başta e, cenazeleriyle vedalaşamayan çok insan. Oldum, yaşandı. Mesela bu yaz sürecini çok uzattı. Yaz sürecinin etkilerini değiştirdi. Depresyona sürüklenenler oldu. E çünkü bu tamamlanamayan yasa dönüştü. Şimdi aslında buradan aynı şey oldu. O sıkıntılı an birileriyle paylaşılarak azaltılabilseydi o sevgi büyüyecekti ve rahat daha bir rahatlama hali belki mevcut olacaktı. Bir de bunun yanı sıra hocam benim dikkatimi çeken şey biz de tamam dini geleneklerden yedisinde ve kırkında toplanır. Ee, ama aslında şeyi fark ediyor muyuz? Ee, bak, bak vakit geçti biz hala buradayız. Bak vakit geçti biz hala buradayız. Toplumsal bir destek var işin içinde Şimdi ve sıkıntının de... hala azal mevcut. Şimdi de Twitter'da <gülüyor> var ya falancayı unutmadık unutmayacağız. Yani dijital alarm kuruyorsun aslında. Şu tarihte bunu yazayım Twitter'da bu yürür diye. hala alarm çalıyor. Buz, bu tarih ölmüştü 3 sene önce. Unutmadık unutturmayacağız falan diye. Aslında onun bir simülasyonu. Yani unutuyor arada ama Hı -hı. unutmadık deyince insanların çok hoşuna gidiyor. Aa evet. Aslında ben de unutmamıştım ama evet. dalgaya düştüm evet. falan. <gülüyor> o Öyle unutmama istiyorduk. hali. Mesela vefa duygusu. Hı -hı. İşte bu vefa Hı -hı. duygusu mesela çok Aradığımız, ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Ve vefasızlık çok evet. kınadığımız, kişisel düzeyde bir insanı silmemize evet. sebep olacak bir şey. O süreklilikte, o paylaşmada, yani soru hakikaten güzelmiş. Arkadaşım inşallah bu ya, soru da farklı. Daha nerelere Bu arada cevabı yok. Yani arkadaşın yok, yok. sorusunun kendisi cevap zaten. Yani ondan. Hocam evet. evet. ha şöyle, bak çok kısa cevap geldi aklıma. İnsan olduğumuz için. İnsan olduğumuz için bu böyle. Mesela zürafalarda bu çalışmaz muhtemelen. Yani Zürafa arkadaşlar bir otlar buldum şurada ya Rabbim falan gidip yiyorlar abi ondan sonra otu bitirene kadar da takılıyorlar. Öyle bir şeyimiz yok yani diğer canlılara bu açıdan neredeyse hiç benzemiyoruz. Çok elden ayrı bir taraf İnşallah paylaşılınca çoğalan ve paylaşılınca azalan şeylerin her gün bir kere daha farkında olalım. Valla süper soruydu. Arkadaşımızın güzel. ismi belli mi bilmiyorum ama. Betül hocam. nickname olarak mı yolladı? Çünkü mailinde Betül yazıyordu. Betül. Evet. Sen Rakurnoğlu insansın. Evet. Hocam bu soru tam soru yorum oldu. Yani soru geldi ve biz cevaptan ziyade karşılıklı yorumladık. Aynen. Tam bir tadı olan çok, çok güzel. güzel bir soru. Böyle sorular için valla soruyorum yapılır. Beni de böyle derin derin düşündürür şimdi muhtemelen bu akşam. Hocam sormuyorum daha sonra, hadi gidelim. <gülüyor> yok yok, sor bir iki tane daha. Belki şimdi daha güzelleri de vardır. Aa, o gel. zaman hocam biraz bu almışken nostaljik bir soru gelsin. Aa, direkt soruyu sormuş gibi oldum. Hocam biz neden nostaljiden hoşlanırız? <gülüyor> Ümran Hanım demiş ki, geçmişi biz neden özleriz? Alhazır bu kadar konuşmuşuz. E, aşklar, eski filmler, eh, şuralar dutluklar... Hani, eski komşular niye yok diye yakınırız. Biz niye düzenli olarak geçmişi arıyoruz? Ee, geçenlerde bir Budist rahibin e, sözünü alıntılamışlar. İnternet bir e, klip halinde görmüştüm galiba. Diyor ki hafızanı sileyim. Bütün geçmiş hafızanı sileyim. Sonra sana sorayım sen kimsin? Hiçbir şey yok. Yani...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 daha doğrusu geçmiş olan her şeyin sana şunu gösterdiğini fark ediyorsun, şu an yaşadığın her şey de geçmekte. Dolayısıyla o eskiye olan özlem aslında bir daha gelmemesinden kaynaklı bir e, öykünme hali, bir belki şey hani pişmanlıkla ya da ne bileyim bir yetersizlikle eşleşen bir şey yani bir daha o anları yaşayamayacak olma. Şimdi herkes çocuklu diyeceğim. Efendim?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 Whatsapp'la sabah 15 dakika bütün sülalenin bayramını kutladım bitti. Sonra ne diyorsun? Nerede eski bayramlar ya? Ayakkabılar verdik falan, çaraplarımızı yastığın altına sakladık. E yani hala yapabilirsin ama bu andaki halin, o andaki hale nispeten karşılaştırmasıyla o anki hal sana daha sevidesi geliyor ve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 Ama bugünkü hal içerisindeki etkisizliğinden bir kaçma noktası oluşturuyorsun ya da bunun çok daha patolojik versiyonları var. Ya mesela bugün inandığım bir inanç, ideoloji herhangi bir şeyin altın çağına kaçma diye bir şey var. Mesela çok duyarsın Türkiye'de bizim atalarımız aslında cep telefonu teknolojisini icat etmiş var. Kim diyor bunu? Müslümanlardan bahsediyoruz. Ya tamam senin atan icat etti aradakiler ne yaptı acı? Ondan niye bahsetmiyorsun? Yani niye hala burada bir çivi çakamıyorsun? Yok yok atalarımız yaptı falan diye. O atalarının yaptığı şey senin olduğunu zannetme yanılgısı bugün çok bir rahatlatıyor. Çünkü durumumuz çok berbat. Yani teknoloji üretimi falan konusunda. 10 tır kayısı gönderiyorsun. Herif sana böyle bir kasa teknolojik cihaz gönderiyor. Üstte para ödemek zorunda kalıyorsun. Yani o yaptığın katma değeri olmayan üretimin acısını geçmişe kaçarak ya da sığınarak Hamaset yaparak çözmeye çalışıyorsun. İşte yani şimdi mesela dünya bizi kıskanıyor biliyorsun yani niye kıskandığını bilmiyorum ama dünyanın bizi kıskandığı bir dönem. Hocam nasıl bilmezsiniz? Tabii. Çünkü şanlı tarih hede hedehede bir şey ama ortada bir şey yok. Dolayısıyla bu sanal yuvalara sanal zihinsel yuvalara kaçma şu anki halden memnuniyetsizliğin bilinç dışı bir dışa vurma. Ama nostalji bir hastalık değil tekrar söyleyeyim. Yani o uçları da... hastalık hocam. Evet. şey her şey dozundayken iyidir. Ama iki uçtan birine dağılırsa hiçlik ya da yok yani yokluk ya da tamamen ona dönüşürse işte o zaman bir durum var. Her şey bir oluyor. Evet. Ben mesela şey. e, hala bunu tamam 8 yaşında, 8 ya da 9 yaşında olabilirim. Dio'nun Dream Evil adlı albümünü bir kasette e, annem teyzesinin oğlu bana vermişti.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 ama bir çare. Bak. Bir bi çare. Ne güzel ha. Evet. Yani neyse devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> hocam, sana sana kişiden... da bulaşmaya başladı etimolojik tınlatma şeyi. Evet, yani güzel gelecek değil mi? Evet. Evet. liseden beri hatırlıyorum öyle bir Evet. var bazı kelimeler yani Evet. içinde kullanılamayacak ama müzik Evet. o müziği o kadar güzel ki Böyle onu tekrar etme arzusu duyuyorum. Mesela bir içare gibi. Yani o kadar güzel ki o bir... Ben çok neye kafayı takmıştım? Daha doğrusu kafayı takmıştım değil mi? Aydınlanmayı nerede geçirdim? Şimdi sokakta gezen, sokaklarda yatan insanlara falan meczup denirdi bizim orada. Aa, çok... Mec meczup lafı hep böyle meczup geçer ama ben meczubu böyle direnci, yerde yatıp yuvarlanan falan bir şey zannederdim. Ne zaman bilmiyorum ben. Üniversite döneminde falan olabilir. Meczup kelimesi bir gün bilinç düzeyime geldi. Yani nedir meczup diye düşünmeye başlayınca cazibeye kapılmış insan. Cazibeden kendini kaybetmiş insana meczup dendiğini. Meczup caz, cezbeye gelmiş demek. bu. cazibeye kapılmış. Ama onu fark ettiğim zaman ne alakası var ya dedim. Aslında Sen meczup dediğimiz şey. O işte dervişler, azizler falan filmlerde hayatlarını seyretmek sevdiğimiz o uçuk karakterler. Onların aslında hepsi meczup. Ama kelimenin anlamını düşündüğünde onun o... Bu arada o sokakta yatan adama bilmem ne yakıştıramıyordum ben meczup sözü ama sebebini bilmiyordum. Yani çünkü, olmuyordu değil he, mi hocam? Havalı çünkü havalı bir kelime. Havasının nereden geldiğini öğrenince gerçekten çok şaşırmıştım yani. Hocam bu konuda bir şey eklemek isterim. Benim e, bir dönem böyle ufak bir takıntım vardı İstanbul'un meczupları üzerine. Sonra bunun üzerine bir kitap da var. Adını hatırlayamıyorum çünkü... Yani 15 öncesinden falan bahsediyorum. İstanbul'un meczupları. İstanbul'un meczupları Konu güzelmiş. Evet. Mahalle mahalle. Hocam çünkü e, şimdi deliliğin tarihinde de tabii bunun tartışılacak, konuşulacak birçok yanı vardır. Ama bizim eskiden meczuplarımız mahallelerde saygı değer olurlarmış. Yani aklı artık başka bir şey uğruna kaybetti, deliren dedikleri şeylerde aslında orada en önemli hakikatin onların ağzından çıkacağı bilinirmiş. Onun için sokakta o kalan, o akli durumunu yitiren kişilere meczup denir. Ve mahalle içinde bir karar alınacaksa onlara sorulurmuş. Onun için mahalleli o meczupları hep korurmuş. Niye biliyor musun? Bugün nörobilimsel açıklamasını al böyle bir soru gelmiş olsun. Niye meczuplara tanışılır <gülüyor> ya? Soru uyduralım. Hocam bu konuda şey, size bırakacağım cevabı ama... Ee, şunu söylemek isterim Delilin tarihinde Foucault'un delilin tarihinde bunun üzerine o kadar güzel nokta anekdotlar var lütfen psikoloji öğrencileri özellikle psikologlar herkes oraya bir dokunsun isterim ee, lütfen siz bunu da açıklayın. Azal bunu galiba bana iki sene önce söylemiştin Delilin tarihi, ben hala okumadım bu arada ama parça pincik oradan buradan alıntılarını o kadar çok okudum ki galiba aşağı gün neden bahsettiğini biliyorum ama insanların Karar verirken yaşadıkları en büyük problem zihinsel şema ve bilinçli yükleriyle gerçek olaylar arasındaki korelasyonu sağlayacak zihinsel gücü bulamamaları. Yani şunu da diyorum, evet. o kadar farklı zihinsel ajandalar var ki aynı olaya bakıp özellikle bu olay biraz çetrefilli, karmaşık ya da duygusal birleşenler içeriyorsa çok zıt kararlar verebilen insanlara rastlıyorsun. Yani farklı farklı açılardan farklı kararlar verebiliyorlar. Tırnak içinde deli dediğimiz insan ya da eskiden eski tabirle daha doğrusu meczup dediğimiz insan akli perdesi kalkmış insandır. Ve akli perdesi kalkmış insanların çoğunda zihinsel şemalardan öte çıplak gerçeklik daha dikkate değerdir. Ve onlar çıplak gerçekliği çok daha filtresiz bir şekilde deneyimlerler ama çoğu zaman Onlardan sadır olan sözün ne olduğunu anlayabilmek ya da onların gösterdiği yolun ne olduğunu görebilmek için de dışta bir bilgelik gerekir. Yani karşıdaki insanın da meczuptan faydalanabilecek bilgeliğe sahip olması lazım. Dolayısıyla onun tutarsız, anlamsız yahut saçma görünen hareketlerinin ya da değişlerinin altındaki kodu çözebilenler için böyle filtresiz bir zihinle dünyaya bakanın senden farklı gördüğü bir şeyi duyma şansı olduğunu fark ediyorsun. Yani... O senin için aslında başka bir mesaj veriyor. Ve belki de bin akılın toplanıp göremeyeceği bir şeyi bazen bir mecrup bir cümle söyleyip çözebiliyor. Bu e, tabii ki yani işte efendim uzaya roket göndereceğiz ne kadar yakıt koymamız lazım gibi bir sorunla ilgili değil. Ama insanların daha doğru özellikle sosyal toplumsal ve duygusal konularda daha isabetli evet, heh, evet. karar verebilmeleri için biraz daha akli filtrelerinden sıyrılıp, ezberlerinden çıkıp daha şumurlu bakabilmeleri lazım. İşte o yüzden de meczup olmadığı için herkes meczup gibi davranıyor bence. Böyle millet evet. balatayısı. Hocam ama meczupların aslında bizim kültürümüzde meczuplar çok daha uzun kalmışlar. Hatta biz 1900'lerin başlarına kadar. Hat, hatta yani Cumhuriyet döneminde sonra dağılma başlıyor. Ama orada siyasi sistemlerin değişimi çok önemli. Bir bu benim anedodalar... küçüklüğümde vardı. Benim küçüklüğümde mahallemizde deli de vardı. Evet. Gittiğimiz köyde de vardı. Yani Oranın delisi köylünün zamanla... esas işlerinden biriydi yani. Bakarlardı ona. İşleri buydu. Hı. Evet hocam bu çok önemliydi. Çünkü onlar hala değerdi Fakat şöyle bir yola çıkarım da yapabiliriz. Ee, 14. yüzyılda hani Hristiyan'ın yükselmesiyle birlikte mecluplar toplatılmış hocam. O zaman biz delilik kavramıyla karşılaşıyoruz aslında. Delilik kavramıyla çok uzun zamandır var ama e, ilk sınırlandırmalar ve değişik normların dışındaki yorumlamalar o zaman geliyor. Bunun sebebinin de bu bir yorumdur. E, çünkü mecluplar hocam Tanrı'yı da sorgular, Yaradan'ı da sorgular, her, her şeyi sorgular, her soru sorar. Ee, ve bazen bazı sistemler çok soru sorulmasını istemez. Hiçbir sistem... sistem soru sorulmasını, sorgulanmasını istemez. Öyle kibar davranma. Hiçbir <gülüyor> sistem, hiçbir sistem eğer makine gibi işlemeyi kafaya koymuşsa sorgulamaya açık değildir. Ve insanın ve, doğası öyle. o yüzden sistemler yaratır ve kendi kendiyle kavga eder. Maalesef bizim şeyimiz bu. Bütün evet. dinler evet. ve devletler, bütün insan toplulukları için geçerlidir bu. Yani sadece... Bir inanç ya da bir devlet biçimiyle ilgili değil Hepsi bu bir örnek olarak ben kullandım şu anda. Hani en elimizde göze batan bir örnek olduğu için. Ama dediğiniz gibi her inanç sisteminde, her ülkede, her toplumda buna dair birçok aşama yaşanmış. Ki gördüğümüz üzere bizde de yaşanmış. Ee, sadece bunu niye hatırlatmak istedim? Bir noktada çok güzel sorudan dolanarak yeni bir soru yaratmış olduk hocam birlikte. Ee, sadece hocam delilik olarak adlandırdığımız şey o... Bizim bu döneme ait bir tanımımız olabilir. Önümüzdeki yıllarda dönem değiştiğinde, sistem değiştiğinde o delilik adlandırdığımız şey bizim normalimize dönebilir. Yani bu kadar etikete, bu kadar kısıtlamaya, bu kadar yüceltmeye veya aşağılamaya hiçbir şey gerek yok. Çünkü aslında her şey o normun içinde. Bana, bana Twitter'da yazılanların bazıları ya yani Çok net olarak ya adam bana deli demek istiyor da diyemiyor. Yani çünkü ya bunun da tek sebebi var. Söylediğim onu o kadar rahatsız ediyor ki ya da duruş biçimim Ona göre ben deliyim. Yani işte bugün deli böyle bir şey yani benim gibi değil böyle Olacak. normal görmüyor bu. Dolayısıyla bu anormal olmalı tarzında garip bir e, etiket var. Yani o etiketi biz çok sık kullanıyoruz. Hı hı. Genellikle bizim gibi yaşamayan herkes için kullanıyoruz. Dolayısıyla bir biz akıllıyız herkes deli. Mor ve buradan selam söylüyorum. Deli <gülüyor> şarkısını bir daha hep baştan dinleyelim arkadaşlar. Örülü şarkımız sonuçta. Hı hı. Hocam ne güzel oldu sonuçlar. bayıldım. Bak e, o zaman... artık, artık soru üretiyoruz, yumurtluyoruz. Hazır. Evet. Yani yeni bir level'a geçti şu anda. Hadi canım, son soru alalım. Zaman... Çünkü evet ben öbür şeye evet. konferansa Evet Son bir soru alacağız. O zaman bu soruya bir başlık koyar. Ben tam olarak ne sorduğumuzu kaçırdım çünkü sorunun başını. Evet, Meczuptan girdik ama. Evet. Şeyler, tıntınlı kelimeler bunlar. Yani nasıl diyelim, e, titreşimli kelimeler diyebiliriz ve onların A altında bir evet, çareden geldi. Değil mi? Bence iyi oldu valla. Evet. E, güzel oldu. Hocam o zaman güzel bir fizyolojik soruyla bu günü tamamlayalım. Hadi hayırlısı bakalım. Hocam Elif Hanım sormuş, e, beyin öncelikli olarak gözden gelen bilgiyi kabul eder. Bir sese anlamaya çalışırken veya bir düşünceye, odaklan, bir düşünceye odaklanmak istediğimizde gayri ihtiyari olarak gözlerimizi kapatmamız bu nedenle midir? Çok doğru. Evet o nedenledir ama bir ekstrası daha var bu işin. Bizler primatlar ailesinden ve yakın ataları genellikle ağaçlar üzerinde hoplayıp zıplayarak ve avcılıkla ömürlerini geçirmiş canlılar olarak görme sistemi aşırı kuvvetli canlarız. Yani ekstradan e, kuşlarınkinden farklı bir yönde evrimleşmiş. Çünkü kuşların görme sistemi keskinlik ve e, yakınlığa uyum açısından çok kabiliyetlidir ama bizde renkli ve detaylı görme konusunda çok acayip bir göz sistemi var. Bunun için Gözün retina gözün içinde retina tabakası dediğimiz o görüntüyü alan kısım aslında beynin bir uzantısıdır. Ve çok büyüktür bizde gözler yani vücudun, şöyle kafanın, mafanın yapısına göre. Beynin bir uzantısı olarak kocaman bir göz küresi ve onun içinde böyle milyonlarca e, sinir hücresinden oluşan retina tabakası beyne doğru izlediğinizde beyinde çok büyük bir yer işgal eder buradan gelen bilgi. Ve beynimize gelen e, duyu verisinin yüzde... 60-70 gibisi görme duyusundan geliyor. Şimdi e, mesela bir meditatif uygulama yapacağınız zaman ya da arkadaşımızın dediği gibi bir şeyi böyle hatırlamaya, bir düşünceye konsantre olmaya çalıştığınızda ya da bedeninizdeki duyguları ya da duyumsamaları hissetmeye çalıştığınızda ilk yapmanız gereken şeylerden biri gözünüzü kapatmak. Nefesinize dikkat verirken bile gözü kapatmak çok faydalı. Evet. Çünkü... %60-70 oranında görme bilgisi beyni meşgul ederken bilinçli dikkatinizi başka bir yere odaklayamıyorsunuz. Ve görmenin şöyle bir özelliği var onu da ıskalamayalım. Mesela ben diyelim şimdi ekranda sana bakıyorum Hazal. Sana bakarken aslında etraftaki alanı neredeyse periferik görüş alanı dediğimiz kısmı Hiçbir netlikte görmüyorum aslında. Yani çok düşük bir netliği var oranın. Ama benim gözlerim sürekli sağa sola zıpladığı için beynim oraları tabiri caizse photoshopluyor. Benim için görüyoruz buraları, görüyoruz tamam. buraları falan diyor. Ama çok kaba bir görüntüsü var. Bunu mesela birçok testte aslında oraların neredeyse kör olduğunu gösterebiliyoruz. Fakat minicik bir hareket olursa bu periferik çevresel görme alanında mesela bir sinek uçsa, bir bir ışık parlasa, bir, bir şey olsa zankadan hep dikkatim hemen oraya çekiliyor. Neden? Görsel ortam benim hayatta kalmamla alakalı çok ciddi bilgi sağlıyor. Bu bilginin en önemli kısmı da beklentilerim dışında böyle beklenmedik bir hareket olması. Ta retinamda bırak beyni, retinamda bu ani hareketleri tespit edecek özel devreler var. Daha Hı -hı. benim beynim algılamadan retinam alarm sinyali oluşturup onu direkt beyne gönderiyor. Diyor ki burada bir hareket var ve benim şuurlu beynime gitmeden önce beynin ortasında, orta beyin dediğimiz kısımda özel refleksler var kafa ve göz hareketlerini hiç bilincimize sormadan ayarlayan, mesela ta diye bir ses geldi, şöyle insanların gayri ihtiyari dönmesi düşünerek yaptıkları bir şey değil. O sese doğru dönüyorlar ki kaynakta ne olduğunu görmeye çalışıyorlar. Gördükleri anda da pozisyon alacaklar. Bunu yapabilmeleri için periferik görüş alanı, harekete ve değişikliğe çok hassas. Niye bunu vurguladım? Sen gözünü kapatmazsan, görme alanında olan her ufak dalgalanma, oynama, bilmem ne dikkatini o tarafa doğru çekiyor ve devamlı olarak seni hayatta tutmaya çalışan beyin bırak diyor şimdi kafamdaki kavransal düşünceyi şurada diyor bir şey var dinozor çıkabilir hadi hadi olabilir senin sürekli dikkatini görme alanındaki detaylara bakmak için çekmeye çalışıyor çünkü bakarsan güvende olacaksın gözü kapattığın zaman bu girdiği kapatıyorsun bu girdiği kapatınca beynin yaklaşık yüzde otuzunu oluşturan bir arazi hatta yüzde kırkını oluşturan bir arazi baya baya bir tatil moduna geçiyor Oradan e, devşirdiğin ekstra nöral enerjiyi işte insula gibi yerlerin vücudun içini taramasına, duysal korteksinin vücudunun ayağından tepene kadar her tarafını duyumsamasına yönlendirebiliyorsun. O yüzden bütün işte meditatif geleneklerin hepsi bir şekilde e, dikkati toparlayabilmek için önce göz kapatmayı istiyor. Araba kullanırken yapmayın. Yani ama onun dışında arada bir otururken yani böyle bir gözünüzü kapatın. Ee, mesela bu arada bunu hemen hemen herkes biliyor ama çok az kişi deniyor. Mesela bugün akşam ya da gündüz bilmem bu videoyu ne zaman izliyorsanız bir şey önereyim. Ben çok etkilenmiştim bundan. Yaşam Okulu'nda yapmıştık ilk. Yani i̇lk yaptığımda çok etkilendim. Cep telefonunuzun alarmını 5 dakikaya kurun. Koyun, oturun bir yere. Hiçbir şey yapmayın. Yani bir cep telefonu tabii uçak moduna alın. Gözünüzü kapatın ve tek yapacağınız şey etrafınızı dinleyin. Nerede olursanız olun. Evde, sessiz bir yerde hiç fark etmez. Ve duymadığınız sesleri duymak için 5 dakika ortalığı bir kulaklarınızla tarayın. Duyma duyunuzla. 1-2 dakika sonra sizi temin ederim çok acayip sesler duymaya başlayacaksınız. Hiç varlığını fark etmediğiniz ses kaynakları periyodik ve dikkatinizi çekmeye başlayacak. Ve şunu yapabildiğinizi fark edeceksiniz. Herhangi bir sese odaklandığınızda aynen gözünüz gibi... O sesin arttığını diğer sesleri bastırabildiğinizi fark edeceksiniz. Mesela bunu ancak gözünüzü kapatarak deneyimleyebileceğiniz ve işitme duyunuzun aslında ne kadar yüksek çözünürlüklü ve marifetli olduğunu fark edebileceğiniz bir deney. Bütün duyularda bunu yapabilirsiniz. İşte önünüze farklı kitle kağıtlı, dokulu bilmem neli nesneler koyun, gözünüzü kapatın. Hepsini tek tek 5 dakika boyunca mıncıklayın mesela onun dokusu nasıl Ve dokunma duyunuzun çözünürlüğünün birkaç dakika içinde nasıl arttığını fark edeceksiniz. Göz iyi, hoş ama devamlı açık olunca da başka öbürlerine pek geçit vermiyor. Bu da diğer duyularda biraz küntleşmemize neden olabiliyor. O yüzden beden farkındalığı için arada bir bu arkadaşları tatil ederim. Onların da dinlenmeye ihtiyacı var diyerek <gülüyor> bağlamak isterim açıkçası. Hocam insan süper kahraman gibi hisseder. Fark etmediği şeyle fark etmeye başladığında. Güzel bir duygu. Aynen David Eagleman bunun işte ceketlerini falan yapmaya çalışıyor. Duyu, duyuları arttırmaya çalışıyor mesela ama yani bir gözünüzü kapatın, 5 dakika ayırın. O kadar pahalı ekipmanlara gerek kalmadan böyle X-Men duyularına sahip olmaya başladığınızı göreceksiniz. Evet. Hocam. Hı, galiba nihayet mi? Ben şey tamam, Çok hı. eğlenceliydi Öyle ama. Ben şimdi başka bir toplantıya gideceğim. Ee, bu arada yani... Hazal valla bant da güzelmiş, Tabii canlısı falan iyiydi de böyle dikkatimiz yorumlara kaymadan bakıyorum sen daha güzel angajı evet. oluyorsun. böyle falan. Arada bant çekebiliriz bence güzel olur. Ee, Çünkü hocam ben yorumları da kontrol ediyorum. Hatta bana geldi buna der, hocam işte ekrana bakmıyorsunuz, işte sen önce konuşurken dikkatiniz başka bir yere kayıyor falan aslında ben orada soru toparlıyorum. Düzenli olarak. Dolayısıyla burada bir, evet, evet. ayda bir böyle band çekimini yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar tabii ben biraz fazla gezenti olduğum için haftada sabit akşamlar böyle bir şey yapmakta da biraz zorlanıyoruz. Ama elimizden geldiğince bu arada soruyorum bizim Açık Bey'in kanalının hala sizin en fazla ilgi gösterdiğiniz video grubu. O yüzden çok teşekkür ediyorum. ...valla bayağı şey oldu yani... ...bir gelenek oldu bu. Elimizden geldiğince... ...yine canlı formatımızı devam ettirmeye... çalışacağız ama arada da olursa böyle... ...artık bize anlayış gösterirsiniz. Hazal'cığım çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yine bize güzel sorular seçtiğin için... ...ve siz değerli arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Muhakkak kanala zaten... ...abonesinizdir ama olura değilseniz... ...yani sonra çok pişman olmamak için... ...bence abone olun. Peki. Zırt pırt... ...her gün bir şey çıkıyor, yeni formatlar geliyor. Artık kanalımızın... ...destekçileri yani... Hakikaten her hafta baktığımızda düzenli olarak artan bir destekçi sayımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim tahminimizin çok üstünde destek veriyorsunuz. Kanalımızı beğendiyseniz buradaki içerikler daha çok olsun istiyorsanız biz biliyorsunuz genellikle hani dışarıdan bir Hocam destek aldım. Hocam YouTuber oldu şu anda. Nasıl? Hocam artık bir YouTuber'sınız şu anda. Aa, değil mi? Aynen YouTuber gibi oldum. Lütfen press the button below falan diye anlatayım. <gülüyor> Abone olun, destek olun. Paylaşın arkadaşlar çünkü bu anlattıklarımız dediğim gibi aşure ikram etme modeli ne kadar çok kişiye giderse o kadar iyi. iyi ki varsınız teşekkür ediyoruz daha sonraki haftalarda görüşmek üzere azalcım görüşürüz özelle geliyoruz özel yayınla geliyoruz evet özel yayını bekleyin ben haftaya görüşürüz